Merhaba arkadaşlar. Evet, burçlarına göre erkekler serimize Başak Burcu erkeğiyle devam ediyoruz. Başak Burcu, zodyan Altıncı Burcu ve Toprak elementinden aynı zamanda değişken bir burçtur. Bu demek oluyor ki toprak özelliğinden mütevellit, maddeci, çalışkan, azimli. Değişken özelliğinden dolayı adaptasyonu yüksek ve ve e, nabza göre şerbet vermeyi daha rahat bilen ve insanları daha kolay tanıyıp gözlemleyebilen ve değişim kabiliyeti yüksek demektir. Peki, 6. burç olması ne ifade ediyor? 6. burç olduğu zaman haritada 6. evi temsil ediyor. Haritada 6. ev sağlık, hizmet, çalışmak, iş ortamı, günlük rutin ve hayatta mücadele ettiğimiz her konuyu kapsayan bir özellik gösteriyor arkadaşlar. Evet... Demek ki başak burçları, başak erkekleri de olmak üzere iş, hizmet, çalışmak gibi konuları mottosu edinen, aynı zamanda sağlıkla fazlasıyla ilgilenen ve onun dışında maddeci, çalışmayı arzulayan ve azimli kişilerdir. Peki başak burcu erkeklerini diğer burç erkeklerinden ayıran özellik nedir? Bir kere başak burcu erkeği, Öncelikle her zaman dışarıdan bakıldığı zaman oldukça nazik, oldukça kibar ve beyefendi bir imaj sergiler arkadaşlar. Başak Burcu erkeğinin iş hayatında çok temiz, kılıklı, e, herkese saygı duyan, bilhassa e, işine yarayacağını düşündüğü kişilerle ilişkisi hayli iyi, yani üst düzey, kıdemli kişilerle ilişkileri hayli iyi olan ve nabza göre şerbet vermeyi bilhassa işin, iş hayatında çok iyi bilen bir erkektir. Bu nedenle herkes tarafından sevilir. Çünkü insanların nasıl onara edileceğini de çok iyi bilmektedir. Başak Burcu erkeklerinde şöyle bir özellik vardır. Bir insanın zaafını bulur ve o zaafı e, gördüğünüzde, görmekle beraber o zaafı kullanarak e, birinin güzelliğe zaafı varsa çok güzel olduğundan dem vurur. Birinin başarıya zaafı varsa çok başarılı olduğundan dem vurarak insanların egolarını bir güzel okşar başak burcu erkeği ve iş hayatında olmak istediği yere hızla ilerler. Ancak Başak Burcu erkeğinin iş hayatında olmak istediği yer konusunda sıkıntılar vardır. Zira Başak burçları ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar iyi arkadan toparlayan, mutfakta çok iyi olan bir burç erkeği olurlarsa olsunlar, asla birinci sınıf olmak gibi, birinci adam olmak gibi, esas olan olmak gibi hedefleri amaçları yoktur. Olsa bile bir şekilde esas olan olamazlar Başak Burcu erkekleri. Ancak esas olanın Sağ kolu, yardımcısı ve en çok güvendiği çalışanı olabilirler. Zira dediğim gibi çalışmaya bayılırlar. Çalışmayı çok severler. Saatlerce, günlerce, aylarca, belki yıllarca çalışmak Başak Burcu'nun işidir arkadaşlar. Ve çalışmaktan bir gün olsun şikayet etmezler. Dolayısıyla Başak Burcu erkeğin aç kalma gibi bir ihtimali olmamakla beraber... Asla çok zengin olma gibi bir durumu da söz konusu değildir. Çünkü Başak Burcu'nda biraz kıtlık bilinci de vardır arkadaşlar. Parası çok olsa bile sanki yokmuş gibi davranır. Sadece imajı, imajinasyonu için, kılığı, kıyafeti için para harcar. Ancak kişisel ilişkilerinde, arkadaşlıklarında, dostluklarında çok fazla elini cebine atmaz Başak Burcu erkeği. Peki aşk ilişkilerinde Başak erkeği nasıldır? Başak erkeği aslında... Ee, Oldukça ilişkiler konusunda temkinlidir arkadaşlar. Kolay kolay bir ilişkiye başlamaz. Başladıktan sonra da karşısındaki kadına sürekli şu soruyu sordurabilir. Bu adam beni sevmiyor. Seviyor mu sevmiyor mu bir türlü anlayamıyorum. Çünkü oldukça resmi davranabilir veya çok eleştirel birisi olduğu için bir gün bu ne ya bu göbekle nasıl geliyorsun yanıma utanmıyor musun veya sen bıyıklarını almadın mı gibi sorularla sık sık karşılaşabilir Başak Burcu partneri olan bayan arkadaşlarımız. Bu nedenle sık sık demoralize olup dönebilir bu Başak burcuyla ile beraber ilişki yaşayan kişiler. Dolayısıyla Başak Burcu'nun burada e, kasıtlı olduğunu düşünmemek lazım. Kendisi çok detaylara önem veren, dikkatli e, ve eleştirel bir insan olduğu için, mükemmeliyetçi, mükemmeliyeti arayan bir insan olduğu için. Yani o size mutlaka bir kusur bulacaktır arkadaşlar. Bu nedenle e, ya onun eleştirilerine kafayı takmayacaksınız ya da onun aradığı şekilde kusursuz bir profil çizmeye çalışacaksınız. Onun dışında Başak Burcu erkeği ilişkide bazen cimri davranabilir. Dediğim gibi çok fazla cömertlik, çok fazla hediyeler, bonkörlük beklemeyeceksiniz. Size aldığı hediyeler asla hızlı hediyeler olmayacaktır. Büyük ihtimalle uzun, uzun süredir istediğiniz, ihtiyacınız olan bir ekipman ayarlayabilir. Bu tarz hediyeler onun için daha mantıklıdır. Boş yere para harcamayı sevmez Başak Burcu erkekleri. Ayrıca bir yere oturduğunuz zaman hesap ödeme muhabbetini alman usulü yapalım gibi tekliflerle de karşınıza gelebilir başak burcu erkeği arkadaşlar aklınızda bulunsun sonra şaşırmayın diyelim Peki Başak burcu erkeği İlişkili devam ettirme konusunda motivasyonu nasıl sağlar Arkadaşlar başak burcu erkeği değişken burçlardan olduğu için Çift kısmetli burçlardan olduğu için gerçi bu çift kısmet başak burcunda genelde iş ilişkilerinde etkindir ancak Başak erkeği değişken bir burç olduğu için her ne kadar bütün burçlar, burçların kadınlarıyla rahat anlaşabilecek olsa da aynı zamanda çok çabuk sıkılıp dağılma veya uzaklaşma eğilimi de gösterebilir. Çünkü onun anlık düşünceleri, duyguları hatta karakteri değişmektedir. Dolayısıyla bir sene önce sevdiği, beğendiği özellikler Bir sene sonra sevip beğenmeyebilir. Onunla beraber sürekli yenilenmeyi, değişmeyi siz de motto edinmelisiniz kendinize diyelim evet başak burcu erkeği ile ilgili e, biraz e, yüklendi mi bilmiyorum başak erkeklerine ancak dediğim gibi başak erkeklerine sırtınızı yaslayıp çok rahat her türlü işinize emanet edebilirsiniz Emaneti asla ihanet etmez çok iyi çalışanlardır dediğim gibi e, yani ona işinizi bırakın ve gözünüz kapalı teslim edin o sizin işinizi sizden daha iyi yapabilecek potansiyele sahip bir erkektir ama ilişkiler konusunda, iş ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, aşk ilişkisi e, konusunda evet biraz e, zorlandığı, karşı taraftaki insanı zorladığı e, söylenir, duyulur arkadaşlar. O nedenle yüklendiğimi düşünmesin Başak Burcu erkekleri Başak erkekleriyle ilgili anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.